Sanatı çok seviyorum ve sanatsız yaşayamam. Hadi oradan. Adam Brin. Bu resim çok güzel bence çünkü sanki tek resim değil de bir sürü küçük resim bir araya gelmiş gibi. Melekler var, dövülen biri var. Yani oldukça karmaşık. Hey ee, alt sıraya bakar mısın evlat? Sağ köşe. Bir kare yukarısı. Gri sakallı adamı görüyor musun? Yerde yatan ve elleri havada olan. Size bir aziz olduğunu söyledi öyle değil mi? Şimdi bir de eli sopalı renkli yaratıklara bakın. Evet onlar biziz. Ben ve arkadaşlarım. Rin kim olduğumuzu çok iyi biliyor. Yarasaya benziyorlar ve pençeleri var. Aynı şeytan gibi. <gülüyor> bir azize saldırıyorlar. Bana daha önce tanıştığım kaba ve parlak renkli kıyafetler giyen birini hatırlatıyorlar. Bu şeytanlar da çok ama çok parlak renklere sahipler öyle değil mi? Evet ben parlağım hem de parlak mavi sağdan üçüncü şeytan. Resimdeki şeytanlar Aziz Anthony'ye saldırıyorlar. Onun Tanrı'ya olan bağlılığını kıskanmışlar çünkü. Bir de üstelik Aziz Anthony'den tembellik edip kötü davranışlar sergilemesini istemişler. O da reddetmiş. <gülüyor> Anthony'e eğlenmek nedir bilmiyor ki ama. <gülüyor> Şeytanların hiçbiri Aziz Anthony'ye ve Halesine dokunmuyor. Dikkat ettiniz mi? Haleden bahsetmeyin lütfen.